Yuh artık senin ben ta Çok boş boş konuşuyor ya Aman aman Çok boş boş konuşuyor Dur bir şey yazmış Öyle uzaktan Söyleyebilirsin ama Yiyorsa Çık karşıma söyle adresi yaz lan adresi soruyor lan dur yazayım lan Heh. ne yapabilir ki anasını ya aman ne yapabilir ki ya alt tarafı 18 yaşında tek başına gelecek ya ben onu rahat yenerim ya ben ondan daha gencim o annem arıyor efendim anne Oğlum, akşama bize gelecek ya. Evet anne. He, gelirken ee, üç tane ekmek al bize üç tane ekmek. Tamam anne. Neyse akşam giderim ya. Akşama kadar durdur birilerini sataşayım <gülüyor> Nasıl olsa aman, bir şey yapamazlar. Ya geleceğim geleceğim diyorlar da ama gelemezler ki. Neyse şunu yaz. Ne diyor bu? Neyse annem güle giderken şuradan bir ekmek alayım ya Buradan bu bakkaldan bir ekmek alayım ben Geçemiyorum lan kafadan he kafam ne kadar büyükmüş Remz amca bize bana üç tane ekmek veririm verir misin Tamam yiyelim tamam yiyelim hemen veriyorum üç önce sen parayı ver ama He dur an tamam, vereyim Yürü Remz tamam getiriyom ekmeğe bekle Tam, ekmeğe gidip bizim fırından aldım geldim. Bizim dükkanda nasıl olsa ekmek yok. Buyur ekmeği getirdim. Amca nerede kaldın ya? Yo, uff. Vallahi ben bu yeni geçtiğini hiç anlamıyorum ya. Alt tarafı iki dakika bekledin. İki dakikayı beş dakika gibi görüyorsunuz ya. Allah Allah. Bizim zamanımızda biz bir adam bir bir saat beklerdik, bir şey demezdik. Siz şimdi 2 dakika bir adam bekliyorsunuz Dünyanın lafını yemiyorsun Neyse hadi görüşürüz Eyvallah eyvallah Kolay gelsin Sağol yeğenim Ulan Beni tanıdın mı? Yok Öyle yani sen bana internette senin inta demiştin ya Evet abi dedim Sesim bir yönde değişti anlamadım Abi Abi Abi ben Ben böyle bir şey demedim abi Ben, ben, ben, ben böyle bir şey demedim abi Ha, ben şimdi gerçek hayatta karşı karşıya gelince nasıl korktu Beyler dalen Tamam abi. Eyvallah beyler, eyvallah. Yazını burnunda attık ha. Oynen abi. Bir daha birine küfür edeceğin zaman on kere düşün. Tamam mı? Hadi beyler gidiyoruz. Yuh artık <gülüyor> Ulan bu video çok komikmiş ya Lan Lan ne oluyor lan He ta, tamam bardak düşmüş lan Neyse ben video çekeceğim ya Hayden çeksem dur hmm, Minecraft mi çeksem yoksa Hayde mi çeksem En iyisi Hayde çekeyim Veya Minecraft mi çeksem HD çekim HD. Yok yok Minecraft çekim. Yok yok HD çekim. Yok yok Minecraft Minecraft. İyi Minecraft sonra HD çekerim. Ha tamam. Selam güzel kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor'ın ikinci bölümüyle beraber karşınızdayım. <gülüyor> of of. Allah videoyu da çektim ha tamam. Dur ses kaydına bakayım. Dur videonun sesi nasıl gelmiş? Ulan. Ulan mikrofon Ulan mikrofon sesimi almamış. Hay senin gibi mikrofonum benta. Ulan, ulan gene sinirlendim bak. of Hay senin gibi ben mikrofonunda, telefonunda. Ulan, ulan, ulan var ya. Çekmiyorum lan video filan. Çekmiyorum lan. Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir arkadaş? Ben benim video filan çekmiyorum ya. Ben YouTube'u bırakıyorum ya. Dur Ali kardeşim'e söyleyeyim. Bir saniyefil. Ali kardeşim günaydın nasılsın? Üyüğüm Remzi abi sen nasılsın? Hep iyi ol Ali kardeşim. Ben de iyiyim Ali kardeşim. Ali kardeşim ben YouTube'u bırakmayı düşünüyorum. Tamam Remzi abi neticede senin kanalın. Yani ee, ben Bırakmamandan yanayım ama sen bırakmak istiyorsan bırak. Neyse Ali kardeşim. Ben YouTube'a bırakıyorum ee, Evde çay bitmiş biliyorsun ben çayı Çok içtiğim için evde çay kalmamış Vallahi bu gidişle ben çay firmalarını batıracağım ya neyse neyse Ali kardeşim ben markete gidip çay alıp geliyorum Görüşürüz Bakkal ne taraftaydı ya Lan ne oluyor Heh. Bakkal ne taraftaydı galiba şu taraftaydı Of of Canım çok sıkılıyor ya YouTube'a geri mi başlasam Başlayayım ya başlayayım. Veya başlamayayım Aman Başlasam mı ya En iyisi Ali kardeşime sorayım Günaydın Ali kardeşim Nasılsın iyi misin Iıı ee, Hacı Ben tekrar YouTube'a geri dönüyorum Hacı Yani YouTube'a geri başlayacağım Tamam Remzi abi geri dönmene sevindim Neyse ee, Ben de gidip Markete şey alacağım ya Ekmek alacağım ekmek hacı Neyse sonra görüşürüz Ulan gene sesimi almamış Hay senin gibi ben telefonun, Hay senin gibi ben bilgisayarım Ulan ulan ulan ulan Ulan söylemeyeceğim sinirlenmeyeceğim ya ulan Lan ben youtube'u bırakıyorum abicim ya ben bırakıyorum abicim youtube'u ya Neyse dur Ali kardeşimi söylüyorum Ali kardeşim günaydın nasılsın Hacı sana gene kötü bir haberim var Ben youtube'u gene bırakıyorum Gene Remzi abi Gene bırakıyorum Hacı Yuh artık